Şimdi Twitter sorusundan evet. önce ben Haydar Nuroğlu'nun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle Tabii ki. E, Cumhurbaşkanı, yani şu an Ankara'da yaşadığımız için olaylara aslında şahit oluyoruz. E, i̇ki haftadır herhalde üç tane kongre yapıldı burada. E, şimdi salonun içi lebalep, Cumhurbaşkanı'nın sözüyle lebalep dolmuş bir şekilde. Salon dışında da hani orayı sanki biz görmüyoruz. On binler var. Hani maskesi olan var, olmayan var. Şimdi bu durum böyle. Şimdi e, kongre yapıyorsunuz. Kafeler açık. E, AVM'ler açık. Herkes istediğini yapabiliyor. E, biz neden okula gitmiyoruz? Şimdi bunu sorgulamamız lazım. E, sorduğunuz soruya gelirsek de şimdi Twitter şu süreçte, bu pandemi sürecindeki hatta iki seneye kadar herhalde e, ülkenin adalet merceğine döndü aslında. Çünkü kadınlar öldürülüyor. Bir sürü isim tutuklansın diye tweetler atılıyor ve bu tweetler atıldığı için aslında tutu, tutuklanılıyor o insanlar.